Merhaba sevgili Web takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette dolaşan böyle bir para veriyorsunuz 50 TL, 30 TL her neyse seçtiğiniz onun siteleri var. Sonrasında etrafınızdaki kablosuz ağların şifresini size yolluyor. Siz de böylece beleş olarak internete girebiliyormuşsunuz diye bir iddia var. Onu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce hem bu deneyeceğimiz yöntem hem de muhtemelen bu işi yapan insanların yaptığı işin hukuki bir karşılığı var. Onu bir belirtelim. Yani siz birinin internetini o kişiden habersiz olarak kullanamazsınız. Bu bir suç. Bizim de amacımız burada ise gerçekten böyle bir şifre geliyor mu? Bu şifre çalışıyor mu? Veya bu iletişim sürecinde ne yapıyorlar falan filan onları göstermek olacak. Şimdi isterseniz direkt Google Chrome'a geçelim ve Wi-Fi şifre kırma paralı yazalım. Bakalım neler olacak. Şimdi başlıyorum. Hemen şurada bir web sitesi geldi. Bunu açıyorum. Şurada bir şey daha var. Bunu da açıyorum. Aynen burada bir şey daha var. Onu da açıyorum. Şimdi biz burada iki tane satış yapan site bulduk arkadaşlar. Şu an siz bunları blurlu görüyorsunuz. Nedenini biliyorsunuz. Şimdi hemen bir tanesinden ben şuna geleyim. Nedir bu? Wi-Fi şifre kırılır. 50 TL tıklıyorum. Kır bakayım şifremi. Aynen buraya bir tane form koymuşlar arkadaşlar. Şimdi bu formu dolduralım. Adımız Baltiyar Gündüzcü. Şimdi buradaki arkadaşımız bizden şey istemiş. Bir tane program indirmemizi istiyor Google Play'de. Bilgisayar içinde başka bir şey indirmemizi istiyor. Şimdi ben programı indireyim. Bu bize bir liste verdi arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Siz bu listeyi de maalesef blurulu bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü Mac adresleri falan filan yazıyor. Ya bunlar çok önemli şeyler bilmiyorum ama trip olup blurladık işte. Ondan sonra burada şimdi 6 tane kablosuz bağlantı görünüyor arkadaşlar. Bunlardan zaten 4 tanesi bizim. Bir tanesi de PlayStation 4'ü gördü. O da okey. Onu saymayalım. Şimdi burada arkadaşımız demiş ki aa bir şey daha eklendi buraya. Ekleniyor sürekli bir şeyler. Demiş ki burada bana programdan aldığınız ekran görüntüsünü atın demiş alıyoruz ekran görüntüsünü. Şimdi arkadaşlar gönder butonuna basıyorum bastıktan sonra burada yazana göre en kısa sürede e-mail ve whatsapp üzerinden geri dönülecektir diyor. Ben göndere tıkladım. Şimdi onu gönderdik oradan bir cevap bekliyoruz. Bizim Umut'un telefonunu verdik oraya. Şimdi bir de burada wifi şifre kırıcı var. Burada yol yordam anlatıyor. Handshake bilmem neler bak wifi şifre kırma suç mu demiş. Kaçak internet suçun onun için kanunu bilgiler. Aynen. Ücretsiz internet wifi şifre kırımı esasen suç kapsamındadır ve cezası vardır arkadaşlar. Arkadaşlar, şifre olsun veya olmasın başkasına ait kablosuz ağdan izinsiz rızası dışında internet kullanımı oha 6 aydan 2 yıla kadar az olmuş müebbet verelim müebbet <gülüyor> ayrıca bu ağları kullanan kişilerin illegal işlere karışırsanız o ortalık çok karışık arkadaşlar hem wifi şifre kırıcını iste açmış de suçtur demiş güzel hoş şeyler bunlar işte yok hırsızlığa girer girmez yasada bu, bu geçersiz arkadaşlar ama dediğim gibi eğer başkasının wifi şifresini izinsiz olarak kullanırsanız Allah canıma Almasın müebbet yersiniz Dikkat edin biz kendi wifi şifremizi kırıyoruz Arkadaşlar buradaki arkadaşımız Bize e-mail yoluyla ulaştı Dedi ki şöyle bir şey söyledi Benim çok ilgincime gitti Sizin gönderdiğiniz modemler Türk Telekom değil Eğer Türk Telekom olsaydı ben Türk Telekom modemlerinin algoritmasını bildiğim için Elimde o algoritma olduğu için Onu işte tık diye kırıp yollayabilirdim Fakat sizin modeminiz Türk Telekom olmadığı için Handshake işlemi yapmanız lazım dedi Şunu da ekleyeyim arkadaşlar Android telefon Telefonlar için bir tane uygulama indikti. Dedi ki etrafınızda Türk Telekom olan, onun da bize başında şöyle bir harf olacak falan filan dedi. Bir tane modem bulun dedi. Biz şimdi onu da arattık işin açıkçası. Aha vallahi arkadaşlar yalan olmasın. 5-10 dakika içerisinde maksimum tüm süreçler halloldu. Size WhatsApp'tan bir tane şifre geldi. Bomba paketim açıklıyorum. Şifre yanlış. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Önemli değil. Çünkü hakikaten merak ettik yani. Gerçekten kırılabilir mi, kırılamaz mı diye. Normalde bizim internet şifremiz evet onu söylediğimize göre yalnız bize gelen şifre Adana Büyük hatay, Denizli Urfa Adana Küçük hatay, 16 Cizre Trabzon şeklinde oldu. Böyle bir şifremiz yok bizim biz bildiğiniz dünyanın en basit şifresini kullanıyoruz. Neden böyle yapıyoruz bilmiyorum bu videodan sonra muhtemelen değiştiririz ya belki de başka bir modemin şifresi bunu bilmiyorum. Belki de bu şifre doğru yani başka bir şeye bağlanmamız lazımdır o kısmını bilemiyorum. Fakat bu işin yasal olmadığı için biz gidip de ben şu an bilmediğim bir modeme bağlanamam. 2 yıl 6 ay falan cezaevinde böyle ben bir meseleden yatamam. Diyorum ve videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda internette oldukça fazla gördüğümüz ücretli wifi şifre kırma programlarından hatta bu işi yapan insanların bir tanesinden sipariş verdi Gelen şifre yanlış çıktı. Sizin de aklınızda olsun. İnsanlara sorun internetinizi paylaşabilir misiniz? ihtiyacım var vesaire vesaire diye. Daha böyle insani dostane yolları denerseniz daha başarılı olacağınıza inanıyorum. O yüzden bizce buna yönelmeyin diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Zaten hukuki yaptırımları da var. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan ben butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka bir webtekne videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekne videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kalp de kırmayın. Wi-Fi şifresi de kırmayın. İyi insan olun. Düzgün insan olun.